Hepinize iyi akşamlar dileyerek bugünkü Arapça dersimize başlıyoruz. Hepinize dingin bir beyin diliyorum sevgili arkadaşlarım. El Arabiyyatü li gayrinnatıqine bihe derslerimize bir önceki videomuza 73. sayfamıza kalmıştık. Tabii siz mümkün mertebe tekrar etmemiz gerekiyor. Et tekraru ahsen ve kana 180 menüse et tekraru sahih ve kana getir da diyebiliriz. Evet. Bakın hızlıca geçiyoruz sayfaları. Evet. Men heulâ'il feteyyâtu ya meryem. Bakın. Hâze hâzâni hâüley hâze veledun hezâni veledâni heûlâyi evlâdun tabi arkadaşlar şu çizgiyi görüyorsunuz yani canlı insan resminin çizilmesi ya da herhangi bir canlı mahluk resminin çizilmesi işte sanki tanrıcılık, ilahçılık ya da Allahçılık iddiasına girmek gibi değerlendiren bazı sakat görüşler insanlar maalesef var. Sömürüye ses çıkarmayan, zulme ses çıkarmayan, haksızlığa ses çıkarmayan insanların üzerinde poza pişiren işleri hiçbir hareketine, hırsızlıklarına, torpiline, kayırmalarına ses çıkarmayan, bizim gariban zavallı alim misleddelerimiz işte böyle resimleri parçalayarak akıllarınca öldürmüş oluyorlar ya bu resime cansız oluyor. Rabbim bizlere basiret ihsan eylesin sevgili arkadaşlar basiret akıl olsun Yani insanlar inin ininlerken toplumlar ininlerken inin doğa inin ininlerken bizim uğraştığımız Şeyin adı ne İslamdır, bu gördüğünüz görüntü şu. Ne imandır, ne ihlastır ne ihsandır, hiçbir şeyle açıklanması mümkün değil. Evet, men هؤلاء الفتيات يا Bu genç kızlar kimdir, Meryem? Fethen bema'na şab <gülüyor> fetate bema'na şabete yani genç kız hunne zemilati hunne zemiletu hiya zemiletun hiya zem huwa zemiletan hunne zemilatun tabi benim arkadaşlarım olunca hunne zemilati evet ''Hüm <imle> i, ''Nefsi mütekellim'' yani ''li'' <finle> Evet, benim arkadaşlarım, benim dostlarım. ''E'ekhavâtu hünne'' ''E'ekhavâtu hünne'' Bunlar kardeşler midir? Yani bu üçü kardeş midir? ''Niam'' ''Niam'' ''Hünne e'ekhavâtu'' ''Ukdun'' ''Uhtani akhavet'' ''Uhtani akhavet'' Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Cemî mühennes alimlerde müfred kelimenin tekil kelimenin sonuna ''etü'' Elif ve t getirmek, açık t getirmek suretiyle Bakın, şurada gördüğünüz ''etü'' Ne yapıyor? Cemî mühennes yapıyor. Kurallı, dişi çoğul. dişi çoğulu Na. نعم هنّا أخبات من أبو من أبو هنّا؟ من أبو هنّا؟ أبو هنّا أبو هنّا أبو أخن فمن حمن ذو أبو أبونا آدم وأمونا حواء. لا فضل لعربين على عجمين ولا لعجمين على عربين إلا بالتقوى Babamız Adem'dir, annemiz Havva. Arap'ın aceme, yani Arap olmayana, Arap olmayan da Araba üstünlüğü yoktur. İlla varsa o da takvadır. Yani nedir? Allah'ın karşısında takındığı tutum da gizlidir insanın üstünlüğü. Yani topluma sunduğu katkı, kainata, doğaya sunduğu katkı da gizlidir. Ebu, Eba, Ebi, yani evet. Men Ebu hünne, men Ebu hünne, babalar kimdir bunların? Ebu hünne, Şeyh Şeyh Bilal, Şeyh Bilal. Bu Şeyh Bilal hem yaşlı adam Bilal hem de usta hoca bilal anlamında. Ummü hunne Ummü hunne anneler de benim hocamdır üsteazetiyim. Eyne beyte hunne. Bakın Ebu hunne, Ummü hunne, hep böyle gidiyor arkadaşlar. Çünkü o hanımlar diyor, o hanımlar. Ne? Yapayım? O hanımlar اَيْنَ بَيْتُهُنَّ Evleri nerede? Evleri nerede? Beytü karibun yakındır minel medreseti okula yakındır Arkadaşlar burada da bir şeyler öğreniyoruz hanımlar böyle ne öğreniyoruz? karibun kelimesi yakın kelimesi min harfi celi ile kullanılıyor Baidun uzat o da an ile kullanılıyor Be karibun min yani den Filan şeyden yakın. Filan şeye yakın. Okuldan yakın. Ama Türkçede kullanırken okula yakın, okula uzak anlamda. Karibun, yakın. Beidun, uzak. Karibun, yakın. ne nedir arkadaşlar? Uzak. ne Temarîn daha önce öğrendiğimiz üzere alıştırmalar havilil müptede'e fil cümeli cümlelerde müptedayı değiştir diyor hangi cümlelerde ele etiyet -e. ile cem'i kemen huve muvaddahun fil müthali yani misalde açıklandığı üzere misalde gösterildiği üzere müptedayı müfret müptedayı tabi cemiye çeviriyor mesela herhihi bintun bu, bir kız çocuğudur. Tabi, ''He zihi'' arkadaşlar, ''Cemi'' yaparsak, ne diyeceğiz? ''He teani, he ''He teani'' tesniye, ''He ulai'' cemi. O zaman diyoruz ki, ''He ulai Bunlar, kız çocuklardır. ''He ulai benetün'' ''He ulai benetün'' Bu, bir kız öğrencidir. ''He uley talibetün'' Bakın ''He uley'' diyoruz hep. Burada hep ''He diyeceğiz. ''He zi Bu bir bayan öğretmendir. ''He uley Bakın ''Hepsi cem salim'' Yani kurallı bayan çokluğu. Hepsi kurallı. Müfret kelimenin sonuna, müfret yapısını bozmadan arkadaşlar ne yapıyor? Sonuna elif te getiriyor. Ama menne steresine atıyoruz bakın. Aslında bunun aslı nedir? Talibun, mudarrisun, tabibun, muslimun, değil mi? O şekilde. Evet. Hazi tabibetün bu bayan doktordur. Hae uley tabibatun, tabibatun. Hazi muslimetun. هَاُولَئِ مُسْلِمَاتٌ هَاُولَئِ مُسْلِمَاتٌ Bunlar Müslüman hanımlardır diyor. هَاُولَئِ مُسْلِمَاتٌ هَذِهِ زَوْجَتٌ هَاُولَئِ زَوْجَاتٌ زَوْجَاتٌ hanım eşler زَوْجَتٌ زَوْجَتَانِ زَوْجَاتٌ evet تَعَدُدِ زَوْجَاتٌ birden çok eş demektir. هَذِهِ اُخْتُن evet Ha, ulei, hazi, bu bir kız kardeştir. axtun, uh akvatun, eh kız kardeşti. Hazi, fatatun, fatatun, hazi, fatatun. Naderiz, ha ulei, fatayatun, fatayatun, emin? Fatayatun. Bunlar genç kızlardır. Hazi, ciddetim bu, yenidir. Ha üleği bunlar yenidirler dirler. Ha bu hanım büyüktür. Ha üleği kibarun, bunlar büyüklerdir. Ha zi bu küçüktür. Ha üleği silarun, bunlar küçüklerdir. Ha zi tıwa taviiletün, ha zi tavi kısa, tavi uzun. Küçük, büyük, cüdün. Yeni, kadimun, eski Evet, ah, nah, <coughs> <tivalun> bu uzunlardır uzundurlar ve, ve, ve yıkra. nedir? oku ve yaz bu tarifin bu bu ne demek? ''Hâulâhi ikhvati ve hâulâhi akhavati'' ''Hâulâhi hâulâhi'' değişmiyor arkadaşlar. ''Hâulâhi'' ve ''Hâulâhi'' ''Hâulâhi'' erkek kardeşlerim, ''Hâulâhi'' kız kardeşlerim. ''Menn hâulâhi'' ''Elfeteyyâtu'' ''Bu genç kızlar kimdirler? ''Ebu hunne hâulâhi medreseti Bunlar okulun kızlarıdır. Bunlar okulun kızlarıdır. Benâtu'l... Pardon. Benetül müderriseti O canımın öğretmenin kızlarıdır Ben yani el medreseti diye gördüm Orada şedde var altında kesra var Özür dilerim arkadaşlar Affen mazireten He uleyi feteyyatü zemilati Zemilati Bu genç kızlar arkadaşlarımdır dostlarımdır Ebu ne? babaları tabibun Doktordur ve ümmü ne? Ve annede müderrisetün Öğretmendir. Bakın Ebu Hunne Ümmü Evet. Eynet talibatul Cüdedü. Eynet talibatul Cüdedü. Eynet talibatul Cüdedü. Yeni hanım Öğrenciler, bayan öğrenciler. Nerede? Zehebne ilel Mektebeti. Zehebne ilel Mektebeti. Bakın Zehebne. Nasıl deriz? Zehebet Zehebete Zehebne Onlar okula gittiler. Eve benatı ya ammi, amca kızlar nerede? Hılla fil matbakhı onlar mutfaktadır. Fil matbakhı matbakh matbakh tabaka pişirdi. Yatbakhu yatbakhu pişiriyor. Tabbakhun pişirici yani aşçı matbakhun. Fişirimin yapıldığı yer yani mutfak mutfak Hâ'ulâi'l mumarridât bu hasta bakıcılar müslimâtun Müslüman mıdırlar? Ne? Evet. Evet. Hâ'ulâi' tabîbât bunlar doktorlardır. Yani bu hanımlar doktorlardır. Ezvâcühun ne? hocaları müderrisûne işte profesördür hocadır şimdi arkadaşlar ilkokul, ortaokul hatta lise öğretmenlerine çoğu zaman öğren, Arapçada muallim muallim kelimesi kullanılır ama üniversitede ders veren hocaya da müderris denir, müderris Evet. Men hadhihi al-mara'atu bub kadin kimdir? Hiya zawjatu at-tabibi al-jadid. Hiya zawjatu at-tabibi O yeni doktorun zevcesidir eşidir. Ebnetuke, ebnetuke fil madrasati as-sanawiyyati Usama. Usama kızların lisede mi? Bazı hınna Bakın diyor, <gülüyor> bazı hınna fil medresetil al senabiyyeti ve bazı hınna fil medresetil musavasıtadır Bazı hınna lise de, ortaokulda, yani mutavasıt ortaokulda Eلك benatun ya Leyla Eلك benatun ya Leyla Leyla kızların var mı? Nâim, li benatun kibarun Evet, benim büyük kızlarım var Hınna talibatum bil camiati ve onlar üniversitede hocadırlar pardon hocadırlar dedik öğrencidirler evet hoca olmaları için ne diyeceğiz müderrisetum diyeceğiz oraya. değil mi? ama talibatum öğrenciymiş men heu leynise uttivalu tavilun tabilani tıval bu uzun hanımlar kimdirler? Bu kadınlar kimdirler? Hinde <gülüyor> onlar tabibetün doktorlardır, min Amerika, Amerika'dan Amerikalı doktorlardır onlar Et tabibetü hanım doktorlar harajına çıktılar, minin el müsteşve hasta Evet İqra el misale sümme haveli cümle etiyete mithle Arkadaşlar diyor ki, misali oku sonra cümlede yani misalde olduğu gibi cümleyi ne yap değiştir? Habil değiştir el cümle cümleleri el gelen cümleleri mislehu şu misalde olduğu gibi. Zeynep bu harçetten alfası, yani Zeynep sınıftan çıktı. Zeynep ve Amina ve Maria mı harçtan alfası? Zeynep, Emine ve Meryem sınıftan çıktılar. Bakın cemi yapmışlar. Haraç et, El-Muderrisetü zehebet iler <gülüyor> fasli hanım öğretmen sınıfa gitti. O zaman ne deriz? El-Muderrisetü zehebne ile fasli hanım öğretmenler sınıfa gittiler. El-Talibetü cedideti celeset fil fasli Yeni öğrenci, kız öğrenci sınıfta oturdu. O zaman deriz ki arkadaşlar et talibetül cüdedü. Yeni kız öğrenciler celesne fil fasli sınıfta oturdular. Bakın celeset, celesete, celesne oluyor. bint Muhammed'in Muhammed'in kızı zehebet ile madreseti. Muhammed'in kızı Okula gitti. Şimdi bunu şey yapacağız, cemi yapacağız mesela. Muhammedin zehebne ile medreseti diyoruz. Benâtu Muhammedin zehebne ile medreseti Muhammedin kızları okula gitti. Eşir ile esmai tealiyeti Gelen isimlere işaret et, göster. Bir ismi işareti. karibi Yakın için ismi işaret kelimesiyle diyor. İşaret et, yani müellin, müellin, müzekker, müzekker, müfrez, müfrez. Mesela ne diyor? Her ekiyderiz buraya, hâzı deriz. Hâzi axti, hâüle irşâlan, hâzi ammi, hâüle talibat, hâüle müdresûna, abi, Haz, Evet, hevle-i tüccarun, bunlar tacirlerdir, ticaretle uğraşan adamlardır. Sevgili arkadaşlarım, dersimizi dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Abone sayımız hamdolsun, 153 olmuş. Yarına kadar inşallah 160'ı bulur. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Bol bol çalışmanızı ne diyor sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın, sağlıklı kalın.